Evet arkadaşlar damar tıkanıklığı için bitkisel ne yapabiliriz? Bu eskiden beri bilinen bir iki tane kür var arkadaşlar. Yurt dışında da bu çok tavsiye ediliyor. Zaten bunu atalarımızdan gelen bilgilerden herkes bilir. Bunu büyüklerinize sorabilirsiniz. Biz de kendimiz yapıyoruz bunu arkadaşlar. Daha önce videosunu çektik. Şimdi sizlere bunu okuyacağım. Siz de bunları yapın arkadaşlar. Çok güzel. Sonuna kadar seyretmenizi, sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Maydanoz, limon suyu, sarımsak kürü. Bir demet maydanoz, bir diş taş köprü veya yerli sarımsak da olabilir. Bir adet limon suyu, bir su bardağı su. Yıkadığınız maydanozları sattığıyla birlikte mutfak robotunun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin. Sararma, sararmamış sarımsakları bıçak yardımıyla kesin ve robotu atın. Robot karışımına son olarak suyu ekleyin. Robotu 1-1,5 dakika boyunca çalıştırın yeşil bir sıvı olacak sonunda Arkadaşlar bunu çalıştırdığınızda homojen bir yapıya sahip ona kadar yaklaşık bir buçuk iki dakika bunu çalıştırın sonra bu iyice homojenleşince sıvı haline gelince karışımı bardağı döküme bir süre dinlendikten sonra tüketin maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı oldukça basittir kürü ilk üç gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalısınız yani sarımsaklı sonrasındaki üç gün boyunca içine sarımsak olmadan kullanmalısınız Sonraki üç gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp toplamda dokuz gün boyunca kullanım yapmalısınız. Dokuz gün karışım bitirdikten sonra üç gün bekleyip tekrardan aynı sürece girerek maydanoz, sarımsak, limon kürü'nün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli olacaktır arkadaşlar. İkinci e, kürümüz limon sarımsak kürü. Bakın sarımsak her derde deva. Bir litre su katılmamış limon suyu, 20 diş soyulmuş sarımsak. Kapaklı ışık almayan kavanoz. Tabu bu ışık almayan kavanozu bütün işlemler bitince çevresini e, kapatarak streçle veya e, alüminyum folyo ile üstüne de ambalaj ile yapabilirsiniz. Limonları sıkın ve 1 litrelik kavanozu limon suyuyla doldurun. 20 diş sarımsağı limon suyun içine şişe koyun ve sıkıca kapatın. 25 gün serin bir yerde muhafaza edin ancak günde birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı aç karna için. Arkadaşlar bunu e, kapalı ışık almayan kavanoz dedik. Işık olmayan bir yerde serin bir yerde koyacaksınız. Her gün de oradan çıkarıp çalkalayacaksınız. Tabi dışarı çıkardığınızda ışık alabilir. O yüzden bunun etrafını e, bir şekilde kapatmanız lazım. Çalkalarken ışık almaması lazım arkadaşlar. O şekilde saklayınız. Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Bakın nelere tadil arkadaşlar. Atar damar kireçlenmelerine karşıdır ve etkilidir. Vücuttaki krampları yok eder, tansiyonu düşürür, ateşi düşürücü etkisi vardır, yaraları ve çıbanları iyileştirme etkisi vardır. Akciğer, karaciğer, safra ve kalbin daha dayanıklı olmasına yardım eder. Mide ve bağırsaklardaki zararlı maddeleri temizler. Bakteriler üzerinde temizleyici bir etki yapar. İştah açar, kış aylarında hastalıklara karşı direncimizi artırır. Bağırsak gazlarını düzene sokar, hazımsızlık problemini ortadan kaldırır, idrar yollarında taş oluşmasını engeller. İdrar söktürücü bir özelliğe de sahiptir. kabızlığa karşı iyi gelir, saç dökülmesini azaltır. Peki sarımsak yutmanın yararları arkadaşlar? Bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar, bağırsaklardaki kurt düşmesine katkı yapar, kanı sulandırıcı özelliğe sahiptir. Bu özellikten faydalanmak için sarımsağı yutmak yeterlidir. Kabızlığa karşı etkilidir. Bu problemlerin önüne geçmek için her gece yutmadan bir diş sarımsak yutabilirsiniz. Sarımsak yutmak alışkanlık haline gelirse kansere de koruyucu önlemi var. Kanser hücrelerinin vücutta yayılmasını engeller. Düzenli olarak yutulan sarımsak soğuk algınlığına iyi gelir. Kişinin dinç kalmasını sağlar halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir. Cinsel potansiyeli artırır. Saç sağlığı için de önemlidir. Saç dökülmesini engelleyici özelliği vardır ve parlak bir görünüm kazandırabilir. Limonun faydaları, limon da çok önemli arkadaşlar hemen onun faydalarını da dinleyin. Limon suyu kabızlık ve azımsızlık sorununu ortadan kaldırır. Limon karaciğeri temizler, yüksek ateşi düşürür, diş problemlerini giderir. Limon saç bakımına katkı sağlar, limon zayıflamaya yardımcı olur, idrar söktürücüdür, bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum bozukluklarını giderir. Limonun kolera ve yüksek kan basıncı üzerinde çok etkili faydaları olduğu bilinir. Limonun kanı temizleme özelliği de vardır. Bu durumda kolore ve sıtma gibi hastalıklar limon suyu ile tedavi edebileceğini gösterir. Ayak ağrılarını giderir. Romatizmal hastalıkları giderir. Vücutta biriken iltihabın ve toksinin dışa atılmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde romatizma ve atrit tedavilerinde etkilidir. Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Zengin bir potasyum kaynağı olan limon, kalp hastalığı sorunları olanlar için çok faydalıdır. Zihin ve beden sakinleştirici, baş dönmesi, Mide bulanması ve tansiyonu dengelerin özelliği vardır. Stres ve depresyon şiddetini de azaltabilir. Bunun için kullanılır. Dirsek ve dizlerdeki kararmaları giderir. Akne ve siyah noktaların giderilmesini sağlar. Tırnakları güçlendirir. İçerisinde barındırdığı A vitamini sayesinde göz sağlığını korur. Gülbe karşı vücudu güçlendirir. Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur. Kansere karşı koruyan bileşenler içerir. Beyin sağlığını korur. Karaciğeri temizler, vücut sıvılarının pH değerini dengeler. Kaşıntıya iyi gelir. Kalp krizi, kalp damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antoksidandır. Böcek ve sineklerin soktuğu bölgelerde panzehir görevi görür ve ağrıyı alır. Limon suyu susuzluk ve ishara karşı etkilidir. Limon suyu kemik erimesini önler. Yüze uygulanan limon suyu kırışıklıkları giderir, bunları gelginleştirir ve cildi canlandırır. Peki limon hangi hastalıklara İyi gelir. Anki bakteriyel özelliği sayesinde gribe iyi gelir. İçerisindeki potasyum, sitrik asit seviyesini düşürerek oksalat oluşumunun önüne geçer. Gıda zehirlenmesine karşı etkili bir panzehirdir. Safra kezisi ağrılarına karşı etkilidir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde reflüye iyi gelir ve ateşi düşürür arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadar. E, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımıza bitkisel tedavi yöntemlerine ulaşabileceksiniz. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olurken zili açın bildirim zilini çektiğimiz videoların hepsinin size gelsin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.